Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Ee, şöyle başlayayım. Sıfırdan çizim adı altında pek çok video yüklemiştim kanala ve bu videolar çoğunlukla güzel yorumlar aldı sizlerden. Bunlar için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yorumlar arasında pek çok kez belirtilen bir şey vardı. Çoğunuz videoların bazı kısımlarını hızlandırmamamı istemişsiniz. Videoları durdurmadan benimle birlikte çizmenin daha iyi olduğunu söylemişsiniz. Aslında ben bazı kısımları siz sıkılırsınız diye hızlandırıyordum. Ama artık benimle birebir şekilde videoları durdurmadan çizebileceğiniz videolar yüklemeye karar verdim. Bu videolarda eski seride değinmediğim, üzerinde çok fazla durmadığım konulara daha çok değineceğim. Mesela... Özellikle bana çiziklerinizin fotoğrafını gönderdiğinizde çoğunuzun gölgelendirme mantığını çok iyi anladığını fark ediyorum. Fakat şöyle bir sorun var. Objenin şekilsel bazı sorunları oluyordu yolladığınız fotoğraflarda fark ettiğim kadarıyla. Önceki seride de obje yerleştirme üzerinde yeteri kadar durmadığımı fark ettim. Ve bunun gibi birkaç konu daha, daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olacak. Ve hızlandırılmamış şekilde olacak bunlar. Bu sebeple daha sağlam bir şekilde kafanızda soru işareti kalmadan ilerlemeyi planlıyorum. Müzik Eklemek istediğim bazı şeyler var. Bazı okullarda, özellikle de liselerde bazı öğretmenlerin derslerinde benim videolarını benim videolarımı açtığını öğrendim. Bu açıklama tarzımı beğendikleri anlamına geliyor. Bu duruma gerçekten çok sevindim. Umarım daha fazla kişinin faydalanabileceği, benimle beraber saniyesi saniyesine içerikleri uygulayabileceği daha zengin içeriklerle, sizlerle güzelce devam edebiliriz. Ayrıca sizlerden bazı video önerileri geliyor. Sanmayın ki ben bunları umursamıyorum. Hepsini tek tek not alıyorum. Şu anda kanalda göremeseniz bile ilerleyen zamanlarda önünüze önerdiğiniz videolar illaki düşecektir. Bunu da böyle belirtmiş olmak istiyorum. O zaman daha düzenli bir şekilde çalışmaya devam diyorum. Herkese de iyi çalışmalar diliyorum.